Kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarımızın hepsi yandığında tahtaya yansırken dağılıyorlar ve ışık beyaz gözüküyor. Kırmızı artı yeşil artı mavi beyaz oluyor. Kalemi getirdiğimde ise üç tane gölge oluşuyor. Ortadaki gölge mor. Onun nasıl oluştuğunu anlayabiliriz. Ortada kalem yeşil ışığın geçmesini engelliyor. Yeşil ışığın engellenmesiyle oluşan gölgenin içinde mavi ve kırmızı ışığı görüyoruz. Bu ışıklar tahtaya ulaşabiliyor. Artık biliyoruz, kırmızı artı mavi mor demek. Ortadaki mor gölgeyi anladığımıza göre, hadi, sarı ve mavi olanların nasıl oluştuğunu tahmin etmeye çalışın. Cevabını birazdan söyleyeceğim.